Bize şekilde gördüğünüz sayı doğrusunda 30'un nerede olduğu soruluyor. Sayı doğrusuna baktığımızda ilk çizginin bir noktasına değil, 3 noktasına konulduğunu görürüz. Dolayısıyla sağa doğru ilerlediğimizde her bir çizgi geçişimizde 3 birim ilerleyeceğiz. O halde bakalım 30'un nerede olduğunu bulabilecek miyiz? Bu çizginin hali hazırda 3 olduğunu biliyoruz. Burası artı 3 birim olacak. Dolayısıyla 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Deneyebileceğimiz başka bir yöntem de şu olabilir. Sayı doğrusu üzerinde 30'a kadar her bir çizgi arası 3 birim olacağından, 0'dan itibaren 30'a doğru 10 birim ilerleyebiliriz. O halde ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Pekiştirmek için birkaç örnek daha yapalım. Bu sefer sayı doğrusu üzerinde 24'ü bulalım. Bir önceki örnekte olduğu gibi her bir çizgi arası hala 3 birim. E, dolayısıyla aynı şekilde 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. Son bir örnek daha yapalım. Bu örnekte de 20 noktasına bulmamız isteniyor. Yeni sayı doğrusunda her bir çizginin arasının 4 birim olduğunu görüyoruz. Bu da 4, 8, 12, 16 ve 20 olarak ilerleyebileceğimiz anlamına geliyor. Eğer, farklı bir şekilde çözmek istersek, bir de şöyle yapabiliriz. Her bir çizginin 4 birim olduğunu biliyoruz. O halde, sağ tarafa doğru 20 noktasına gelmek için, 5 çizgi hareket etmeliyiz. Yani, 1, 2, 3, 4, ve 5. Evet. Her iki yöntemle de, Doğru sonuca ulaşabiliriz. Hoşçakalın.